Geçtiğimiz videoda devasa yıldızlarla başlamıştık. Güneşin kütlesinden 9 ila 20 kat daha fazla kütleli yıldızlar, iyice olgunlaştıklarında, bunların kalıntıları veya bunların çekirdeklerinin kalıntıları, Güneşin kütlesinin aşağı yukarı 1.5 ila 3 katı kütleye sahip olur. Ardından buradaki kalıntı, burada araya gireyim, bu 9 ila 20 kat olarak belirttiğim büyüklük, bu yıldızın ana safhasındaki kütlesini belirtiyor. Bir buçuk ila üç katıysa yıldızın çekirdeği haricindeki tüm kütle etrafa dağıldıktan sonra geriye kalan kalıntıların kütlesini belirtiyor. Bu kalan aşağı yukarı bu yıldızın çekirdeği sayılır. Fakat bu kalıntı füzyon yapmayı ve dışa doğru basınç yaymayı bırakıp yeterli yoğunluğa ulaşırsa ki bunu geçen videoda gördük, başından bir süpernova geçecektir. Bu da bir şok dalgasına yol açarak geri kalan maddenin etrafa saçılmasına yani sözün özü patlamasına sebebiyet verecek, geri kalanında bir nötron yıldızına dönüşmesini sağlayacaktır. Bir nötron yıldızı. Şimdi bu videoda bahsetmek istediğimse eğer karşımızdaki yıldız, burada kesin sınırlar ve değerler yok. Ancak aşağı yukarı bir sayı ile güneşin kütlesinin 20 katından daha fazla kütleye sahip olsaydı ne olacağını görmek. Tabi bu, bu yıldızın yanarak kendini tüketmesinden önceki esas kütlesi. Ya da bu yıldız bir nevi yaşlanıp bir demir çekirdeğe kavuştuktan sonra gerideki bu yoğun kalıntıların kütlesi Güneş'in kütlesinden yine 3 ila 4 kat daha fazladır. Unutmayın, kütlesi Güneş'inkine göre 3-4 kat daha fazla olacak ancak yoğunluğu çok daha fazla olacak. Bu sadece süpernova'nın ardından geriye kalan kalıntı. Artık füzyon gerçekleşmeyen bir demir nikel çekirdek. İşte bu yıldızlarda ne olur? Bu yıldızlar o kadar yüksek kütledirler ki nötron bozunun basıncı dahi yıldızın içine çökmesinin önüne geçemez. Bu tip yıldızlarda yıldızın tüm kütlesi içe doğru çöker. İlk başta incelediğimiz güneş benzeri yıldızlar çökerek beyaz cüceler haline geliyorlardı. Bunu beyazla çizsem daha iyi olur herhalde. Çöktüklerinde beyaz cüceler oluyordu. Hayır bu da beyaz değil. Hay Allah bu da değil. Evet... Şimdi oldu. Sonunda geldikleri nokta beyaz yücelerdi. İşte bu bir beyaz yüce. Beyaz yüce. İşte burada bu yıldızın daha da içe çökmesinin önüne geçen şey elektron bozunun basıncı. Bu atomlar o kadar sıkışmış durumdadırlar ki elektronları onları daha fazla sıkışmalarına engel olur. Ancak basınç yeteri kadar artarsa ortaya nötron yıldızı çıkar. Yani burada daha küçük bir alanda... Daha yüksek kütle vardır. Bunu ölçeğe uygun olarak çizmiyorum. Nötron yıldızları çok küçüktür. Bu ölçekte beyaz yüceler dünya benzeri gezegenler boyutundarı yaklaşık olarak. Nötron yıldızlarının ise geçen videoda bir şehir boyutunda olduğunu görmüştük. Yani bunlar süper yoğun ve süper küçük oldukları halde bundan daha fazla kütleleri vardır. Hatta bunu yalnızca bir nokta olarak çizeceğim ki ne kadar yoğun olduğunu anlayın. Bu aslına bakarsanız kocaman dev bir atom çekirdeğidir. Yani o kadar küçük ki yaklaşık olarak bir şehir boyutunda. Bir şehir boyutundaki bir atom çekirdeği gibi. Böyle hayal ederseniz belki kafanızda canlanır. İşte buradaki bir nötron yıldızı. Nötron yıldızı. Burada garip gelecek şey ise çizdiğim şeylerin boyutu küçüldükçe kütleleri artıyor. Artık elektron bozunun basıncı da yetmediği için bu daha da çok içe çökmüştür. Ancak kütle daha da fazlaysa ki bu videoda konuşacağımız şey zaten bu. Nötron bozunun basıncı bile bu kütlenin daha fazla içe çökmesini engelleyemeyecektir. Ayrıca teoride kuark yıldızları var ve bunların kuark bozunun basınçları var. Ancak bunun bile ötesinde her şey küçücük bir noktaya çöker. Ben burada işi sadeleştiriyorum. Ancak her şeyin çöktüğü yer sonsuz yoğunluktaki tek bir noktadır. Buraya yazalım. Sonsuz kütle yoğunluğu. İşte bu bir kara deliğin kütlesidir. Burada kara deliğin kütlesi diyorum. Çünkü bir kara deliğin nerede başlayıp nerede bittiğine veya bir kara deliğin ne olduğuna dair çeşitli görüşler vardır. Yani bu kara deliğin tüm kütlesi ya da yıldızın esas halinin kütlesi diyebiliriz. Yani bu kalıntıdan bahsettiğimizde güneşin kütlesinin 3 ya da 4 katı kütlenin tamamının Burada toplanmasından bahsediyoruz. Peki tamam. Tamamı değil. Bir kısmı süpernova sırasında enerji olarak salındı. Ve bu olay nötron yıldızı için de geçerli. Ancak o kütlenin çok büyük çoğunluğu artık bu sonsuz küçüklükteki noktada toplandı. Fizikçilerin ve matematikçilerin tekillik hakkında konuştuklarını duymuşsunuzdur bu zamana kadar. Buraya yazalım. Tekillik. Tekillikler matematikte dahi her şeyin yıkıldığı... ...ve her şeyin anlamını yitirmeye başladığı, matematiksel denklemlerin size belirli bir sonuç vermediği noktalardır. Ve işte bu bir tekillik. Çünkü inanılmaz büyüklükte bir kütle sonsuz derecede küçük bir noktada toplanmış durumda. Esasen burada sonsuz bir yoğunluk var. Bunu görselleştirmek de oldukça zor. Ancak burada uzay zamanda sonsuz bir çökme mevcut. Einstein bunları uzay zaman düzlemindeki delikler olarak anlandırıyor. Bunu görselleştirmem pek de mümkün değil. Bu yüzden belki ilerleyen videolarda bu konunun üzerine biraz daha eğilebiliriz. Ancak kara delikler hakkında ve nerede başlayıp nerede bittiğine dair farklı bakış açıları bulunduğu söylememin sebebi şu. Kütlenin yeri burada. Ve eğer burada başka bir kütle olsaydı bariz bir şekilde bu kütle tarafından çekilecekti. Ve bu tekilliğin bir parçası haline gelecekti. Bu, uzaydaki bu sonsuz küçüklükteki zaten devasa kütleli noktaya daha da fazla kütle eklenmesi demek olurdu. İşte bu sınırları çizmenin zor olmasının sebebi böyle bir durumda uzaydaki bu tekillik yakınlarındaki bir cismin bu cisim ne olursa olsun ne kadar enerjiye sahip olursa olsun bu kara deliğin kütle çekim etkisinden bu ultra yoğun kütleden kaçmasının mümkün olmamasıdır. Yani bu elektromanyetik ışınım dahi olsa, yani bu bir ışık dahi olsa, bu kütleden doğan bir ışık bile eninde sonunda geri dönmek zorundadır. Bu kütle çekimi etkisinden kaçamayacaktır. Buradaki sınır aslında bir küredir. Yani bu tekillik etrafındaki sınırı şu şekilde çizersem, işte bu sınırlar dahilindeyseniz ne yaparsanız yapın, isterseniz elektromanyetik ışınım olun, bu sınırlardan yani bu kara delikten asla kaçamazsınız. Eğer bu sınırın dışındaysanız belki kara delikten kaçabilirsiniz. Yani buradaki arkadaşın kaçma şansı var. Ancak bu arkadaş ne yaparsa yapsın geri döneceği yer işte bu kara deliktir. Bu sınıra biz olay ufku diyoruz. İşte buradaki olay ufku. Bilim kurgu filmlerinde bol bol kullanılan diğer bir terim. Ve sebebini anlayabiliyorum çünkü bu çok etkileyici bir kavram. İlerleyen videolarda umarım Hawking radyasyonunu da öğreneceğiz ve göreceğiz ki bu radyasyon kara deliğin kendisinin değil, olay ufkunda gerçekleşen kuantum etkilerinin bir yan ürünüdür. Ancak olay ufku dediğimiz bu şey uzayda yalnızca bir nokta veya bir küre veya bir sınırdır. Olay ufkunun iç tarafında ne varsa eninde sonunda tekilliğe katılır. Yani bu kütleye dahil olur. Ancak dışındaysa kaçmak için bir şansı vardır. Gelelim bir kara deliğin neye benzediğine. Tabi eğer ışık bile ondan kaçamıyorsa, elbette siyah olacaktır. Hatta en siyah şey olacaktır. Bu kütleden yani kara deliğin kendinden yayılan hiçbir ışınım olmayacaktır. İşte burada NASA'dan aldığım birkaç temsili kara delik resmi var. İşin aslına bakarsanız, burada gördüğünüz siyah şey, kara deliğin kendisi değildir. Tabi buna da kara delik denilebilir. Yani insanlar kara delikten bahsettikleri zaman, ...kastettikleri hasta bulur. Ancak bu siyah kürenin merkezinde sonsuz yoğunlukta bir nokta var. Bu gördüğünüz siyah küre ise aslında olay ufkunun sınırlarıdır. Yani buradaki olay ufkunun sınırları. Burada gördüğünüz şey ise kara deliğin etrafındaki yığılma diskidir. Buradaki tüm bu madde giderek merkeze yaklaşacak, giderek sıkışacak, giderek daha hızlı hareket edecek... Giderek daha da sıcak hale gelecektir. Bu şekli çizen kişinin merkezde daha kırmızıya yakın renkler kullanmasının sebebi budur. Bu olay ufkuna yaklaştıkça iğmeleri artıyor. Ona ulaştığı anda ise yani olay ufkunun içine girdiğinde ise inanılmaz derecede enerji yüklü hale gelmesine rağmen yaydığı ışığı göremez hale geliyoruz. Burada bazı diğer resimler var. Bu bir yıldızın tabiri caizse yırtılmasının resmi. Bu bir fotoğraf değil, bir illüstrasyon. Bunların hiçbiri fotoğraf değil. Hiçbir zaman bir kara delik yakınlarında gerçekleşen olayların fotoğrafını çekecek seviyeye gelemeyeceğiz. Bunların hepsi çizim. Bu bir yıldızın bir kara delik tarafından yırtılması. Yani bu yıldız, bu kara deliği haddinden fazla yaklaşıyor. Henüz burada yıldızın olduğu yerde bile çok güçlü bir kütle çekimi var. Dolayısıyla yıldızdan yayılan her türlü kütle yavaş yavaş karadeliğe doğru çekiliyor. Bu yüzden de bu yıldız, kara delik tarafından bir nevi yırtılıyor. Belki bu daha iyi bir görsel olabilir, evet. Bu yıldızın ilk hali. Ancak bu yıldız, kara deliğin kütle çekim etkisi altına girmesiyle bir nevi gerilmeye başlıyor ve ardından yırtılıyor. Barındırdığı maddeler de spiraller halinde giderek karadeliğe yaklaşıyor. Olay ufku sınırlarına girdikleri anda ise onları gözden kaybediyoruz. Çünkü bu maddelerin ışığı bile bu kara deliğe giren, çok sıcak durumdaki maddelerin ışığı bile kara delikten kaçamıyor. Umarım bunu ilginç bulmuşsunuzdur. Belirtmek istediğim şu ki, halen kara delikleri çok iyi anlamıyoruz. Hatta tüm bu tekillik mevzusu, bu matematik denklemlerin ve teorilerin tekillikte işlemez hale gelmesi, teorimizin henüz tamam olmadığının iyi bir göstergesi. Çünkü eğer teorimiz tamam olsaydı, belki bu sonsuz yoğunluktaki noktada tüm denklemlerimizin anlamsızlaşması dışında elimizde bir şeyler olabilirdi.